Önemli olan derinin rengi değil, değerlerinin rengidir. Fark ettiğim şeylerden biri, kendimi değiştirmeden kimseyi değiştiremeyeceğimdir. İyi bir kafa ve iyi bir kalp, her zaman zorlu bir kombinasyondur. Seçimlerin umutlarını yansıtsın, korkularını değil. Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok, ruhunuzu satmayın yeter. Büyük bir tepeye tırmandıktan sonra fark ettim ki, daha tırmanacak çok tepe var. Beni başarımla değil, kaç defa düşüp, yeniden kalktığımla yargılayın. Hayatta karşılaşacağınız zorluklar, bazen sadece mola vermeniz için başınıza gelir. Gerçek liderler, halklarının özgürlüğü için her şeyi feda etmeye hazır olmalıdır.